Every single day. Geniş olmadı ya, Şuradan çıkıyor. Neyse. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir. Ben bugün birazcık süslendim. Tokamı falan taktım. Biraz yamuk gibi gözüküyor. odantılı değil ama olsun. Ben bu şekilde taktım. Tokam gözüksün istedim. <gülüyor> bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda aslında pek konuşamıyorum. Abi, bir dakika gözlüğümü takacağım. Gözüm ağrımaya başladı. Kılacağım açacağım. Yok onda kapı çalış kaldı ama olacak ha. <gülüyor> Kapıyı açacağım. Çıkacağım. Gideceğim. Olacak ya. Bir dakika ya. <gülüyor> Bunu gözde kullananlar çok yanları arkadaşlar. <gülüyor> Niye böyle yaptım? Şimdi Herkes netleşti bir anda. Dünyam netleşti. Normalde de net güğülüyorum arkadaşlar. Ama bu dinlendirici bir gözlük. Yani gözümün ağrımasını veya işte bazen bulanık görüyorum Onu falan engelliyor. Dinlendirici gözlü kullanıyorum arkadaşlar ben. Yani kalıcı değil arada sırada böyle bir video çekerken yani bir iş ara bakınca kitap okurken böyle uzağa bakacağım daha yakına bakacağım daha Gözüm çok dinlen, gözüm çok yorulan aktiviteler yaptığım zaman gözüm yorulan aktiviteler yaptığım zaman Bu gözlüğü takıyorum Yani ben hep dört göz değilim dört gözüm <gülüyor> Yani böyle kendimle falan dalga geçiyorum arada sırada Bence bu çok iyi bir şey insanın kendisiyle dalga geçebilmesi diye düşünüyorum tabi ben kendimle bazen dalga geçiyorum hani kendime dört göz diyorum falan ama bazıları çok kırıcı konuşuyorum maalesef öyle kırıcı konuşanlara karşıyım yani öyle kırıcı konuşmasınlar bence bu tokalarını aldım arkadaşlar hatta annem alıverdi ben almadım <gülüyor> ve böyle arkadaşlar böyle saçma bir de yandan falan savuruyorum şey ya böyle atıyorum işte bir şeyler yapıyorum o yüzden tokayı pek takamıyorum işte bu videoda bir takayım dedim Gözime giderken falan da takıyorum ama sonra çıkartıyorum. saçımla falan oynadığım için ben unutuyorum tok olduğunu falan. Bu yüzden arkadaşlar. Başka ne söyleyecektim ben? Arkadaşlar size bir şey daha söyle. Hem onu videonun sonunda söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar işte bana diyorsunuz. Ya hatta bunu rezillik olarak falan tanımlıyorsunuz. Siz benim çocukça hareketlerimi, şımarıkça hareketlerimi böyle... Küçük çocuk gibi davrandım, hareketlerimi rezillik olarak tanımlıyorsunuz ki bence hiç rezillik falan değil ben rezilce bir şey yapmıyorum. Yani diyeceğim şu ki. O sizin kendi pis kalbiniz arkadaşlar. Benim bir rezillik olarak tanımladığınız şeyler bence sizin kendi kötü kalbiniz arkadaşlar. Ya yani çünkü bence çocuklar arkadaşa... Çok iyi kalpli, temiz kalpli, fesat düşünmeyen, kötü düşünmeyen balıklar, hayvanlarda akıl yok maalesef yani hayvanlar da çok, çok, iyi, çok güzeller. Şerarsız balıklar. Hayvanlar ve çocuklar. Ya yani ikisini bir tutmuyorum tabii ki de. Ama yani çocuk ben yani şu anda bana çocukça davranırsın falan dediği için diyorum. Evet, çocukça davranıyorum. Çünkü içindeki, ben içindeki kız özgür bıraktım Yani Böyle nasıl söyleyeyim şuna Görünüşüm olsun Sonra minyon tipliğimizi Yüzüm falan küçük Sonra konuşmam hele çocuk gibi Bu yüzden bana çocukla davranıyorsun Ben daha küçüğüm ve yetişkinim falan Çocuk ben daha küçüğüm senden Ama daha yetişkence böyle olgun davranıyorum falan diyorsunuz bana yani herkesin konuşması, herkesin davranışı kendisine bağlıdır arkadaşlar. Yani her koyun kendi bacağından açılır diye bir söz var bilir misiniz? Ben biliyorum. Her koyun kendi bacağından açılıyor. Ben de bu şekilde davranıyorum arkadaşlar. Ve huyumdan çok da memnunum yani. Çok seviyorum kendimi bu şekilde arkadaşlar. Siz de kendinizi sevin. Kendi olgunluğunuzu sevin. Hatta böyle bana bakın bakın halimize şükredin hani diyorsunuz ya siz TikTok'da. ben sana bakıyorum halime şükrediyorum bilmiyorum böyle düşünenler gerçekten varım ama öyle söylüyorsunuz bana bana arada aile çektim gözlükle pek belli olmuyor ama yani sonra arkadaşlar şımarık mıyım? Ben ailemin tek çocuğuyum arkadaşlar. Yani tek kız benim. Annemle babam tek beni yapabilmişler. Sonra o yüzden çok üstüme titriyorlar. Her şey bana alınıyor mesela. Bu konuda biraz şımarık olabilirim. Bir zahmet şımarayım yani. Her şey bana alınıyor. Tek çocuk benim diye. sizde tek çocuk olsaydınız siz de şımardınız arkadaşlar. Tamam mı? Neyse. Ya mesela sohbet edelim biraz. Düğünlerin gelmesini iple çekiyorum. Virüsün bitmesini iple, halatla, zincirle falan çekiyorum. Çünkü dans etmesini seviyorum. Önceden çok utanıyordum. Anne gelme. İşim var video çekiyorum. Gelme. Hadi git. <gülüyor> Öyle işte arkadaşlar. Dans etmesini seviyorum. Ama pek becerebildiğimi söylememez. Çünkü dans etmeye çalışıyorum. Sonra arkadaşlar mesela ne tür sohbet edelim yorumda falan belirtirseniz çok memnun kalırım. Sohbet temalı videolar çekmek istiyorum. vlog sohbet. Dikiş yapıyorum işte. Dikişi beceriyorum biraz. Yakın bir zamanda elbise diktim. Hatta Instagram'a bekledim sizi. Ayşancıkşık bir adla paylaştım bir Ben bence güzel oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Bak, bak ya da elim istemsiz bir şekilde gidiyor saçıma yakında kapıyı sökcem arkadaşlar kapı çok gıcırdıyor bir, bir kapı bu kadar çok gıcıldar mı ya kapıyı sökcem öyle götürcem de şofalarını da bırakcam kapısız kalcam ya Allah Allah umarım gıcırdama size gelmiyordur mesela hayalinden falan bahsedeyim hayalim prefabrik ev yaptırdım bak. 3 katlı 2.5 katlı çatı katı falan da olacak balkonlu falan yani en iyi ev üç bin, üç bin TL 400 500.000 TL falan bir sormuştum. Öyle söylenmişti. Daha iyiyim prefabrik ev yaptırdım Ama rengini rengini, odalarını, planını, merdivenini, yerini, ne, ne yerdeki laminat rengini bile hepsini ben planlayacağım. Ben seçeceğim. Bu şekilde bir prefabrik ev yaptırmak istiyorum arkadaşlar. Umarım ileride yaptırabilirim. Yani içten merdivenli olacak <gülüyor> çünkü içten merdivenli evleri çok seviyorum neyse arkadaşlar ben içimdeki çocuğu özgür bıraktım onun için bu kadar biraz şımarık davranıyorum çocuk gibi davranıyorum hareket ediyorum çünkü benim içimdeki çocuk içimdeki salıncakta içimde hayali kurdum salıncakta sallanıyor ve sallanmaya devam edecek içimdeki çocuğu seviyorum çocuklaşmayı seviyorum çünkü çocuklar kavgadan anlamıyor yani ne bileyim yani bazen tabii yerine durmuyor hani kavgacı oluyor yani diyeceğim şu ki bence çocuklaşmak güzel bir şey neyse arkadaşlar videom bu kadardı umarım beğenesiniz sizle seviyorum mucuk mucuk öpüyorum güle güle arkadaşlar bay arkadaşlar seviyorsunuz arkadaşlar. Bütün sevgim sizinle.